Yok. Bakalım Hami ne yapmış. Şimdi bu çok sayfalı bir metin olduğu için sizin bunun üzerine çalışmanız daha doğru olurdu. Bakın birinci yani başlığı ve girişi başlık bir düzeyde yapmış. Güzel. Çalışmanın genel çerçevesi iki yapmış. Bunu bunun alt başlığı yapmış. Tamam. Zaten bakın yandan da takip edebiliyoruz. Bu şekilde bir girinti olması beklenen bir şey. Bakalım şunları açalım. Evet başlık düzeylerini istediğimiz şekilde yapmış gibi. Herhangi bir yere açalım. Gayet iyi yapmış. hani bu işi bence anlamış. Ee, ha Arkadaşlar diğer, ben bu metni size tezimden kesip kırpıp da e, atarken ne yaptım? Bunun biçimlendirmesini komple iptal, iptal ettim. Dolayısıyla benim dipnotlarda koyduğum normalde dipnot işaretleri küçük olur ya dipnotlarda büyümüş oldu ve hiçbiriniz bunu düzeltmemişsiniz. Şöyle bir üstün körü baktığımda mesela size bir dipnotlu bir sayfa bulayım. Mesela şu 20. dipnotu görüyorsunuz değil mi? Normalde dipnotlar nasıl yazılıyordu? Küçük yazılıyordu. Böyle yazılmaması gerekiyordu. Ben kopyalarken biçimlendirmeyi komple iptal ettiğim için bu da böyle kaldı. Özellikle düzeltmedim çünkü bunun sizin nasıl düzeltileceğini bilmenizi istiyorum. Bunu not alabilirsiniz. Böyle bir şey küçük yazmanızı küçük yazmak istiyorsunuz. Daha doğrusu bir kelimenin üstü ifadesi şeklinde ifade etmek istiyorsanız arkadaşlar bir hata oluşmuşsa böyle seçiyoruz. Bakın şurada x üssü var. Oraya tıkladığımızda direkt küçültüyor. Bunu başka nasıl yapabiliriz? Mesela 21'de ben klavyeden yapayım. Ctrl, Shift ve 4 bunu otomatik olarak yani tek tuşla yani şuraya tıklamadan düzeltmiş oluyor. Hepsini topluca düzeltmenin imkanı olduğunu zannetmiyorum ya da varsa da ben bilmiyorum ama zaten bir metinde bir sürü dipnotunuz bu hale gelmez. Ben hepsini kopyaladığım için bu hale geldi. Diyelim ki bunu bizler de kullanabiliyoruz. Bazen öğrenciler şunu yapmayı seviyorlar. İşte peygamber efendimizin ismini yazıyor. Üste yani yanına şöyle kocaman sallallahu aleyhi ve sellem yazmak istemiyor. Bunu küçültmek istiyor. Ne yapabiliriz? Böyle alırız. Ctrl X ile kestim. Yanına yaklaştım. Küçülttüm. Ctrl V ile yapıştırdım. Olmadı bir saniye. Tekrar bir yapıştır deyip şuradan yapayım. Normalde olması gerekir. Bakın böyle Üste alabiliyoruz. Bazen öğrenciler bunu yapmayı seviyorlar. Ekranı görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem diye böyle üste alabilirsiniz. Mesela 17. dipnot da aynı şekilde. Bunu da bu şekilde üste alabiliriz. Bazen siz de kopyalaya yapıştır yaptığınızda böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Hami'nin bence yaptığı gayet iyi. Sadece şunu bu, bu, bu ders zaten onu göstereceğim. Mesela şu sayfa şu başlık ayrı bir sayfada olsa daha iyi. Ee, i̇şte birinci bölüm Ayrı bir sayfada olsa ve ortalı olsa daha iyi. Bunun nasıl yapılacağını zaten bu hafta göstereceğim size. Başka bir ödeve bakalım hemen. Tahmin ödevini kapatalım. Mahmut Ceyhan burada mı? Buradayım. Buradayım. buradayım. Tamam hocam. Sizinkine bakalım hemen. Mahmut Hoca da evet bu şekilde. A, normalde e, birinci düzey başlıklar ortalı olmaz. Bunu mesela bütün birinci düzeyleri ortalı yapmış hocam. O yüzden böyle olmuş. Ne yapabiliriz? Ben mesela bunu buradan istiyorum. Hemen başlık bire geliyorum. Değiştir diyorum. Bütün başlık düzeylerini kendisi paragraf sekmesine geldim. Değiştirecek. Ortadan dediği için böyle olmuş. Ortadan demeyelim biz bunu. Soldan diyelim. Bütün birinci düzeylerimiz bu hale gelsin. Bu ama işte bu ne olacak o zaman? Bunu zaten sadece ana bir ayrı bir sayfada tek başına bulunduracaksak, bırakacaksak bunu elimizle de yapabiliriz. Şimdilik bu şekilde kalsın. Ee, arkadaşlar bir de size şunu söylemek istiyorum. Şimdi bütün bilgileri aynı anda vermek istemedim. Normalde ben her metin için bu düzeyleri tek tek ayrı ayrı ayarlamak zorunda mıyım? Hayır böyle bir şey yok aslında. Burayı çok iyi dinleyin. Biz bu ayarı bilgisayarımızda bir kere yapsak ve aynı Word belgesi üzerinden yeni belgeler açsak bize yetecek. Nasıl yetecek? Şurada bu şablona dayalı yeni belgeler ve yalnızca bu belgede seçenekleri var. Ben bu şablona dayalı yeni belgeler dediğimde bütün başlık birlerim. Bu Word belgesi üzerinden açtığımda başlık bir düzeyinde olacak. Yani ben bu işlemleri her seferinde tek tek yapmayacağım. Ben kendi çalışmalarımda zaten işte isnadı kullanıyorum ee, ve genellikle değişmiyor benim yaptığım şeyler. Dolayısıyla ben bu başlık düzeylerini bilgisayarımda sadece bir kere ayarlıyorum. Normal paragraf ayarını sadece bir kere yapıyorum ve bir daha bir daha yapmama gerek kalmıyor. Mahmut Hoca da doğru bir şekilde yapmış görünüyor. Bakalım beşinci düzeyimiz var mı? Belki şu bir hata olarak göze çarpabilir. Bir 2 1 ile 1, 2 iki aynı düzeyde olmasa daha iyi. Çünkü bu üçüncü düzey, bu dördüncü düzey mi? Bunu da üçüncü düzey yapmışsınız hocam. Bunun dört olması lazım, şunun da beşinci düzey olması lazım. Bakalım bunu dört yapmışsınız. Bu dört olacak, şu dört olacak, altındaki de beşinci düzey olacak. Ondalık sistemde böyle. Dolayısıyla bakın girintiyi verdi. Aynı şekilde bu da öyle olacak. Bunlar çok önemli değil ama bir dahaki sefere dikkat edebilirsiniz. Tek tek ayrı ayrı alt kademelerini yapabilirsiniz. Yani bence bu da öğrenilmiş. Öyle görünüyor. Diğer bir daha bakalım. Efendim? E, ismim Tuba Kızilyar. Ben WhatsApp'tan size atmıştım. E, hocam benim gözden geçir kısmında e, adımları yanlış mı takip ettim bilemiyorum. E, i̇çindekiler yanda görünmüyordu sizde gö göründüğü gibi. Dosyamı da düzenlediğimi düşünüyorum ama bir, benim dosyama bakar mısınız? Acaba sizde açılıyor mu? Eğer e, acelesi yoksa sırayla gidelim. Bendeki sıraya göre. A, ta tabi hocam tamamdır. Tamam. Merve, sen. Mı? Merve Nur burada mısın? Merve burada değil. O zaman bunu kapatalım. Ee, Büşra Beç gel burada mı? Büşra da burada değil. Tamam. O zaman e, zaman kaybetmeyelim. Evet. Bu kim? Ahmet Çakan burada mı? Evet hocam. Tamam Ahmet'inkine bakalım hemen. Metninizi açtığımda sorunuz varsa kendi metninizle ilgili buradan sorabilirsiniz. Ahmet'inkini nerede? Şurada. Ahmet de birinci metni yapmış. Güzel. Şunu büyütmemiş. Bu nasıl büyüyecekti? Daha önce kısa yolunu söylemiştim size. Shift F3 bunu kısalt e, istediğimiz değişikliği yapıyordu. Shift ve F3'e aynı anda baktığımda bakın e, hepsini küçük yaptı, ilk harflerini büyük yaptı, komple büyük yaptı. Hepsi büyük olsa daha iyi. Ya yani, ya yani bir da aynı şekilde. Güzel. Yani başlık altlarını düzenleyebilmiş. Sadece Ahmet şuna dikkat et. E, bu numaraları verdiğinde 3 noktadan sonra bir boşluk bırakman gerekiyor çok önemli. Tamam mı? Bu, bunu yapmamaya çalış. Aynı şekilde bak burada da bunlar birer boşluk olacak. Mesela bak bu ilk hali benim çok aşina olduğum bir hal olduğu için ben senin hatanı direkt fark ettim. Bak. Ne kadar fark ediyor görüyor musun? O minicik bir boşluk her şeyi değiştiriyor. Tekrar buraya basarak dediğim gibi yapılmış ve yapılmamış şeyleri de buradan görebiliyoruz. Hangi, nerede hangi düzenleme yapıldığını bize şu işaret gösteriyor. Ahmet bence iyi problem yok gibi görünüyor. Ahmet'inkini de kapatalım. Müberra Betül burada mı? Buradayım hocam. Arkadaşlar şu an beni duyabiliyor musunuz? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Ee, galiba bir anda gitti gibime geldi de benim internet. Tamam. Seymermer arkadaş burada mı? O da değil. Peki devam de. Hocam ha, burada ben mı? buradaydım ama. Ha, tamam. tamam. Bir, bir gitti bir şey oldu. Hemen bakalım. İsmin ne? E, Müberra Betül. Ha, Müberra Betül. Farklı bir şekilde. Ha, Müberra Betül bu senin metnin değil o zaman. O benimki hocam. Evet. Sevman, sevman. Bu seninki. Sevman. Tamam. tamam. Bak mesela şu girintisini az vermişsin. Görüyor musun? Ve altına da çok boşluk bırakmışsın. İkinci düzey başlık. Pek böyle olmaz. Bunun yöner, hangi enstitüye bağlısı? Cumhuriyet'e göre baktım. Altına bu kadar boşluk olmaz. Şimdi bak başlık ikileri ne yapıyoruz? Bu bize ne hangi kolaylığı sağlıyor? Tek tek ben buradan Düzeltme yapmıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başlık ikilinin ayarını düzeltiyorum. Kendisi diğer başlıkları otomatik düzenleyecek. Yani 300 sayfalık bir tezde bu çok önem arz ediyor. Ne yapmışsınız? Aralık önceki sorumuz siz ee, satır alı bir buçuk demişiz. Aslında bu ayar onu o kadar boş bırakmaz. Bakalım sizin metniniz niye böyle oldu? Acaba enter'ı basmışsınız? Bakın şurada bir paragraf tuşuna basmışsınız. Görüyor musunuz Müberra Hanım? Evet. Bu bunlar işte bizi rahatsız ediyor. Normalde bakın şunu görüyor musunuz? Şu işaret bizim başımıza çok bela alacak. Bunu şimdilik bu problemle karşılaşmadan e, niçin olduğunu size anlatmayayım, niye işaretini anlatmayayım. Bakın şurada bir sürü paragrafa basmışsınız. Niye öyle yaptınız? Yeni alt sayfaya geçirmek için mi? Evet, diğer <gülüyor> Ben Çok başladım. güzel. Bu problem hep öğrencilerin yaptığı bir şey. Karşılaştıkları bir sorun. Lütfen bunu aklımıza tutalım. Bakın Enter'la aşağıya gelmişsiniz. Bunun bize nasıl bir dezavantajı olacak biliyor musunuz? Mesela ben üstte metin eklemek istedim. Metinleri ekliyorum. Bakın sizin Enter'larda aşağıya kaydı ve sizin sayfa başına aldığınız birinci bölüm ne oldu? Aşağıya indi. Bunu yapmamak için bir taraftan metin üzerinde ben size şimdi bugün göstermek istediğim bir şeyi göstermiş olayım arkadaşlar. Bizim kesme dediğimiz bir şey var. Sayfa düzeninde. Bugün size zaten ben kesmeleri öğretmek istiyorum. Bir şu yaptığımız işlemleri gösteren işareti göstermek istiyordum. Bir de kesme öğretmek istiyorum. Kesme ne arkadaşlar? Kesme siz bir... Şimdi bizim tezimiz sayfalardan ve bölümlerden oluşuyor değil mi? Ben birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölümü tezimde yazıyorum. Ama bölümlerim arasında bazı konularda farklı davranacağım. Mesela benim ikinci bölümüm tamamen yatay sayfalardan oluşacak. Ya da işte... E, birinci bölümün kenar boşlukları 3 santimetreyken ikinci ki bir santimetre. Olur mu? Olur. Ya da en çok yaptığımız bu kesmenin bizde en çok işe yarayan e, durumlardan birisi de dipnotlarınızın süreklilik arz etmemesi. Mesela bir doktora tezinde ortalama 800 dipnot yazılır. Ortalama ki bu binleri de geçebiliyor. Siz birinci bölümden veya girişten birle başlatıp tezinizin sonuna kadar... E, dipnotlarınızı sürekli hale getirdiğinizde çok gözü yoran böyle bin dipnot mesela e, karmaşıkla sebep olacak bir husus oluyor. Ne yapıyoruz o zaman biz? Her bölümde dipnotlarımızı yeniden başlatıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Biz kesme koyarak bunu yapıyoruz. Mesela şimdi Müberra'nın metninde e, tekrar şu işaret açalım. Müberra ne yapmış? Birinci bölümü buradan başlatabilmek için bir süre enter tuşuna basmış. İyi de bu enter tuşları dediğim gibi alta ben yeni bir metin yazdığımda aşağıya kayıyor. Ve bakın gördünüz mü? Birinci bölüm kaydı. Sonra Müberra bunları gelecek, silecek. Silecek. Sonra tekrar yazdığı şeyi, e, hocası dedi ki yok ya bunu yazmana gerek yok. sildi dedi. Bunu silecek. Yazdığını geri silecek. Hop bu sefer birinci bölüm buraya kaydı. Bu olmaması için arkadaşlar biz Enter tuşuna sadece ama sadece bir paragrafı yazarken alta geçmek için basıyoruz. Bunun dışına Enter'a basmayın. Enter'la sayfa düzenlemesi yapmayın. Biz peki bunu nasıl yapacağız? Müberra'nın metnini biraz düzenleyelim. Başlangıçta üç tane paragraf tuşuna basmış. Bunu sildik. Enter tuşuna basmış. Bakın burada bir enter'a basmış, sildik. Enter'a basmış, sildik. Bunlar bakın çok çok çok biz yoran şeyler. Şimdi ne oldu Müberra'nın metninde? Bakın başlıklarla paragraf arasında ne kadar bir yakınlık var. Bu kaçıncı düzey? İkinci düzey. Şimdi Müberra'nın metnini düzenliyoruz. Başlık ikisine geldik, biçime geldik, paragraf dedik. Önce ve sonra biraz boşluk bıraktığımızda Müberra'nın problemini çözeceğiz. Ayrıca Müberra ilk satırda da boşluk bırakmamıştı. İlk satırda ben 1.25 yaptım. Tamam dedim, tamam dedim. Şimdi bakın ikinci düzey başlıklarını düzelttik Müberra'nın. Ama Müberra sanırım ana metinde de normal ayarında da girintiyi 1.25'ten fazla vermiş. Bakalım hemen. Paragraf diyorum. Bakın 1.5 vermiş. O zaman başlık ikiye de bir buçuk verebiliriz. Problem değil. O öyle tercih ettiyse biz de ona uyalım. Başlık ikiye de biz bir buçuk verelim. Şu an gördük mü Berra? Hepsi düzeldi. Şimdi Müberracığım sen tamam. birinci... Efendim? Ee, bu Ben müberrayım ama bu benim size yolladığım değil. Yani başka birinin çalışması şu anda. Tamam. Başka birinin çalışması. Kimse artık o. Tamam. Güzel hatalar yapmış. İyi ki bu hataları yapmış. Bizim işimize yarayacak böyle. Hepinizinki güzel olursa yeni bir şey öğretemem ben size. Şimdi birinci bölümü nasıl aşağı indireceğim? Bileniniz var mı? Bahsettim ki geçen ders Enter değil mi hocam? Enter değil. Bakın, bakın tekrar söylüyorum. Eğer Enter'la aşağıya diğer sayfaya indirirseniz bakın bir süre Enter'a basıyorum ben şimdi diğer sayfaya indirmek için. İndirdim. Ne oldu bak? Evet ben diğer sayfa indirdim ama bak burada da bundan başladı. Enter'a sadece para, bir paragraftan diğer paragrafa geçerken basıyoruz. Lütfen Enter'ı böyle işler için kullanmayın. Bunun işi Enter'ın işi değil bu iş. Hocam sayfa düzeninden yapmıştınız geçen ders. Gö göstermiştim evet içindekilerde tekrar yapalım. Şimdi ben birinci bölümümün müstakil bazı işlemler yapacağım ayrı bir bölüm olmasını istiyorsam ki bölümler arasında bu yapılır. Geliyorum sayfa düzenine kesmelere geliyorum. Şimdi sayfa sonları var. Sayfanın sonuna mı kesmeyi koyayım diyor. Bölümün sonuna mı? Yani ben bunu bunlardan birine tıkladığımda bilgisayar diyor ki ben bunu bölüm olarak mı algılayayım? Aynı bölüm içerisindeki bir başka sayfaya geçtiğini mi düşüneyim diyor. Ben diyorum ki bunu ayrı bir bölüm olarak algıla. Çünkü kafamda şu var. Dipnotları da ayrı bir bölümden başlatacağım. O yüzden diyorum ki sonraki sayfaya bir kesme koy. Tıkladım. Bakın birinci bölümü buraya aldı. Ve hiç enter tuşuna basmadım. Şu işaret benim buradan itibaren yazdığım şeylerle burası arasına ayırdı. Ben buraya mesela şuraya hoca dedi gibi şeyler ekle. Ben ekliyorum. Bakın ne eklersem ekleyin birinci bölümüm kaymadı. Biraz önce yaptığımızda ne olmuştu? Enter'larla biz tıkladığımızda birinci bölümümüz kayardı. Çünkü siz manuel bir işlem yapıyorsunuz. Bölüm sonu koymadınız, durdurmadınız orayı. Ben sayfanın sonuna gelene kadar ne yazarsam yazayım bu asla değişmeyecek. Benim biçimlendirmem kaybolmayacak. Bunu, bundan kurtulmak istersem ne yaparım? Buraya gelirim, delete tuşuna basarım, silerim bölüm sonu. Tekrar birinci bölüm buraya gelir. Tamam mı? Evet. Hocam bu bölümleri otomatik olarak mı ayarlıyor? Yani nasıl yapacağız? <gülüyor> Kendisi direkt mesela ben birinci bölümün sonu, birinci bölümü aşağı almak için birinci bölümün orada durması lazım şeyin. Artık ne İmlecim, diyeyim hocam? İmleci, imleci. Ancak öyle olduğunda oluyor değil mi? Yani otomatik olarak şey yapmıyor, hepsini Aynen. ayarlamıyor. Aynen. Birinci bölümün başına imlecimi getirdim. Sayfa düzenine geldim. Kesmeye geldim. Bölüm sonuna koy dedim. Oldu. Şimdi bakın bölüm sonu değil bunu siz e, sayfa sonu şeklinde yaparsanız ne olur? Sayfa sonunda da aynı şeyi yapar. gene buraya getirir. Ama bak burada bu sefer sayfa sonu yazdı. Ama sayfa sonu genellikle aynı bölümün içinde bir yeni sayfaya geçmek istediğimde koyduğum bir şey. Neden? Çünkü bölümler müstakil e, yapılar. Ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Sizin kocaman bir sandığınız var. Bu sandığın içerisinde çeşitli kutularınız var. İşte ne bileyim mücevher kutunuz var. Mücevher kutunuzun içerisinde de kolyeler ayrı bir kutuda, bilezikler ayrı bir kutuda atıyorum. Bir başka kutunuz aynı sandık içerisinde bir başka kutunuz hatıra eşya kutusu. Hatıra eşya kutusunun içinde bir kutu daha var, mektuplar. İşte bir kutu daha var, kıymetli hediyeler gibi. Şimdi sizin ana metniniz büyük sandık. Onun içerisinde tezinizin bölümleri içlerindeki Bit, boy, küçük kutular. Onların içinde de çeşitli kutular var. Ve bunlar içerisinde ayrı düzenlemeler yapmak istiyorsanız bölüm sonu koymalısınız. Ben mesela mücevher kutusunun içerisinde dipnotları tekrar birden başlatmak istiyorum. Ve onun sayfalarının hepsinin yan, yatay olması. Mesela yazma eser üzerine çalıştınız. Bu yazma eserleri işte son bölümde komple yer verdiniz. Ya da transkripsiyon çalıştınız. Komple o tarafta tezin üçüncü bölümü komple transkripsiyona ait. Dolayısıyla e, siz e, ne yapıyorsunuz o transkripsiyon metninizin ayrı bir bölümde görünmesini istiyorsunuz ve bu durumda e, yapacağınız şey de bunu e, ayrı bir bölüm olarak bölüm sonu olarak tanımlamak tamam mı? E, hocam, hocam bir şey sorabilir miyim? E, evet önce bayanlardan başlayalım. E, buyursun hocam. Yani sorusunun devamı. O, sor, ee, eyvallah, eyvallah hocam. Ee, şu çok sıkıntı yaşanıyor hocam bunda da. Mesela romen rakamlarıyla başlayıp diyor, sonradan işte döneceksin 1, 2, 3'e. Yani biz onu mesela girişte mi oluyordu, özet kısımlarında mı ne? Bunu yaparken sizin dediğiniz bu kesmeyi mi kullanmamız gerekiyor? Aynen öyle. Mesela siz içindekileri romen rakamıyla kullanıyorsunuz. E numaralandırıyorsunuz sonrasında evet. 1 2 3 4 diye başlatıyorsunuz sayfa numarası verirken de işte bu bizim işimize yarayacak sayfa numaraları biraz karışık oldu sonra bir sonraki haftaya bırakacağım ha, ama tamam. dediğiniz gibi aynen öyle bu romen rakamı verme işinde de gene bölüm sonu kesmeler bizim işimize yarayacak Tamam mı Tamam canım. şimdi Teşekkür bakalım ederim. bu e Efendim? bu imleci birinci bölümün başına koyduğumuzda aynı düzey başlıkların hepsinde bölüm sonunda eee diğer konuya geçerken ya da başlaya geçerken ayırma yapıyor değil mi? Şu an sadece ben bunu birinci bölüm için yaptım. Bak şurada ikinci bölümde de aynı şeyi yapacağım. He. Bak burada bu bana gönderen arkadaş kimse çok güzel, çok yanlış göndermiş, çok iyi yapmış. Bakın gördünüz mü? Komple aşağı aşağıya inmiş. Bu durumda ne oluyor? Belki o yukarıda bunu düzenlerken çok emek harcadı. E, bu metni bu halde bıraksa enter'larla aşağıya inse problem yok ama sen bunu matbaaya götürdüğünde ofis sürümleri arasında fark oluştuğunda bile e, metin kayar metnin kaymasını engellemek için kesmeyle ile boşlukları vermelisiniz bak görüyor musunuz burada komple enter basmış bunları sildim ben şimdi geldim buraya bakıyorum Bakın Enter'a burada da, bunu ben mi yaptım bilmiyorum. enter burada da basılmış, basılmayacak. Bakın bunların hepsine boşluk bırakmış. Bu arkadaş kim? Korkmasın, çekinmesin, söylesin. Çok yer, yanlışlar yapmış. Çok güzel yanlışlar oldu. Efendim? Buradayım, benim. Kimsiniz? Sümeyye ismim. Sümeyye, süper. Bak iyi ki bunları yapmışsınız, çok hoşuma gitti. Bak sayenizde bir sürü insana bir sürü şey öğretiyoruz. Mesela Sümeyye'cim, üçüncü düzey başlığa bakar mısın? Bak altta ve üstte az boşluk var. Ne yapıyorum? Geliyorum başlık üçe. Paragrafa geliyorum. Bakın önce iki sonra sıfır demişsiniz. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Önce iki sonra sıfır ne demek? Şu demek. Benim bu başlığımın öncesinde nk nokta demek bildiğim kadarıyla. iki nokta ya da neyse işte iki nk boşluk kalsın Altına da sıfır kalsın demişsiniz. Ama bu gözü biraz böyle istifle istifli bir e, sunuya çekiyor. Hoş olmuyor. Ne yapacağım ben başlık üç geleceğim buradan gene paragraf ayarına geleceğim. Şunu önünüze alalım. Bakın bunu 6 genelde 6-6, 6-12 yani bunu enstitüsü zaten söylüyordur. Söylemiyorsa da gözünüze zevk, estetik olarak güzel geleni seçin. Bakın bütün başlık uçları kendisi aşağıya aldı. Sümeyye'cim şu dördüncü düzey başlığını itelik yapmışsın. Tez metinlerinde pek bu kullanılmaz başlık içerisinde. Ben bunu geleyim bir değiştireyim. Ne yapayım bunu? Buradan da yapabilirim. Buradan da yapabilirim. Sadece... Ama hocam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde dördüncü başlıklar italik olarak gözüküyor. O zaman doğru söylüyorsunuz. Böyledir. Ama ben de mesela burada yaptım tezimi, dördüncü tezeye başlıklarıma italik yapmadım. Yani bu birazcık da seçimlik aslında ama yani hmm. şey estetik duygunuzu da katın. Bazen çünkü bu yönergeleri de sonuçta bizler gibi insanlar hazırlıyor. Bazen değişime de ihtiyaç var. Tamam. Bir de şeyde de mesela bu e, başlıklar arasındaki boşluğa da on demiş mesela. Onu da mı kendimize göre ayarlıca? Şöyle enstitütü e, bazen ya yani şimdi siz tezinizi teslim ettiğinizde oradaki bir e, öğrenci işleri sorumlusu sizin tezinizi kontrol ediyor. Ve gerçekten başlıkların hepsine bakıyor. Çeşitli başlıklandırma yöntemleri vardır. Mesela bizim enstitü Cumhuriyet ondalığı benimsiyor. Ama ben mesela daha önceki üniversitemde Marmara'da e, işte A-A. Roman rakamı, küçük a, normal sayı şeklinde bir düzenleme vardı ve bu benim yıllardır kullandığım bir metottu. Çok zor adapte olmuştum bu ondalık sisteme. Ama ben bunu yapmasam enstitüs tezinizi kabul etmiyor. O yüzden siz yine de dediğini yapın. Problem çıkarmaya çok da gerek yok. Ama en doğru şekilde yapmak için buraları kullanın. Sadece Hocam o... bu hataları toplu göremiyor muyuz? Toplu göremiyor musunuz? Ancak böyle bakarak görebilirsiniz. Başka bir toplu görme yolu yok bunun. Ne yapabilirsiniz ben mesela bunu çok yapıyorum sayfayı küçültüyorum artık gözüm çok aşina olduğu için buna şurayı da kapatayım hatta bir tık büyüteyim yani bunu nasıl yapıyorum şu aşağıdan da ayarını yapabilirsiniz veya elinize mouse'un tekerleği ve e, diğer elinizde de klavyenin kontrol tuşuna basarak da bu büyütme küçültme yapabilirsiniz şunu da kapatıp mesela ben ya da açayım burada neler yapıldığını hataları direkt gözlerim görüyor çünkü çok alıştım bakın buradaki şeylerin hepsini görüyorum. Page down tuşuyla aşağıya indiğimde ben bütün hatalar ne var ne yok boş sayfa bırakmış mıyım falan bakın görüyor musunuz şunları? Bunlar bütün sizin metninizi kaydıran şeyler. Büyütelim bakın bunu da düzeltelim şimdi. Oh, bir dakika şunu bir çekilmesini istiyorum. Bir dakika kontrol f görünüm açabilirim. Şimdi şunları bakın. Bunların silinmesi gerekiyor. Bunların kısa yolla silinmeleri var. Yani kontrol H tuşuyla, değiştir tuşuyla bunları kısa yoldan da silebilirim. Ama görmenizi istiyorum. Bakın bunların hepsi hata. Bunların böyle olmaması gerekiyor. Sümeyyeciğim anladın mı? Evet hocam. Tamam. Tamam. Anlamam yeterli bizim için. Hata olacak ki biz bunları düzeltebilelim. Bakın. Şimdi mesela sonucu bir sonraki sayfaya almak istiyorum. Ne yapıyorum? Sayfa düzeni. Sonucumun ayrı bir bölüm olarak görünmesini istemiyorum. Sonuçlar ayrı bölüm olarak görünmezler. Sayfa düzenine geliyorum. Kesmeye geliyorum. Bölüm sonuna değil. Bu sefer sonraki sayfaya tıklıyorum. Bakın sonucum aşağıya aldı. Sayfa sonunu koydum. Bu sayfa sonu yazısı nereden çıktı? Tekrar geliyorum girişe. Bakın şuradaki ters P'den. Kapattım. Açtım. Benim yaptığım bütün işlemleri gösteriyor bana. Tekrar söylüyorum derse geç gelenler varsa dipnotunuzu sehven bu şekilde yazdıysanız şuradaki X üssü veya kontrol Shift ve 4 tuşları bunu küçültür arkadaşlar. Sonuca geldik. Mesela sonuçta da bu var. Hop, bunları da böyle siliyoruz. Kaynakçı ayrı bir sayfada olacak ama bölüm sonu olmayacak. Kaynakçılar bölüm sonu değildir. Kesmeye geliyorum. Sayfaya geliyorum. Kaynakçı ayrı bir sayfaya aldım. kaynakça kaçın düzey başlık? birinci düzey. mesela kaynakçanın altında da sümeyi öyle diyor yani e, sütü altı boş bırakmayın demiş ama benim gözüme estetik görünmediği paragrafa geldim altına altı yaptım tamam dedim tamam dedim bakın bir parça açtı ve bu benim için daha güzel bir görüntü sağladı tamam e, Sümeğin metnini böylece bırakalım bakın şualar hep silinecek bunları silin bunları ilk yazarken ya, yapmamanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Enter tuşuna rastgele basmayın. Enter'a sadece bir aşağıya geçmek için basın. Onun dışında Enter'a basmıyoruz arkadaşlar. Hocam yanlış anlamadım değil mi? Ctrl H tuşuna basınca bu boşluklar siliniyor. Hayır. hayır. Boşluklar açına. silinmiyor. Hayır. Ctrl H tuşu. Şimdi burada değiştir tuşunu açar. Ctrl H. Bulu açar, git açar. Bir sayfaya gitmek. Mesela beşinci sayfaya gitmek istiyorum. Bunu açtım. Değiştir tuşu nedir biliyor musunuz? Mesela e siz belgenizde bir hata yaptınız ve bu hatayı otomatik olarak değiştirmek istiyorsunuz. Üste aranan değeri yazarsınız, alta yeni değeri yazarsınız, tümünü değiştir dersiniz ve hepsini değiştirir. Ama bunları e, nasıl yazacaksınız? Bilgisayar diliyle yazmanız gerekiyor. Mesela Shift F, e, pardon küçük F, hep dokmacık. Shift-F e, aranan değerler arasında dipnotları gösterir. Shift F. Mesela ben bunu e, duya duya ya da bir yerlerden göre göre öğrendim. Yeni değerde mesela ben dipnotlarımın dipnot işaretiyle e, metinle arasında biraz boşluk kalmasını istiyorum. Shift-F pardon Shift-T miydi? Shift-F miydi yoksa? Bakın ben bile unutuyorum bunu sık sık. Bir bakalım yapacak mı? Bakın geçerli bir özel karakter değil diyor. Yani bunlar bilgisayar diliyle Yazıp arayacağımız şeyler. Otomatik olarak bu yüzden yapamıyorum ben. Yani şu an en azından hatırlayamadım ama hmm, bunun şey vardı, özel de vardı. Bakın şuradan aranan değeri bir deneyelim. Aranan değeri paragraf işareti diyeyim. Yeni değere ne demem gerekir? Yeni değer, yeni değer... Satır sonu falan desem bilemiyorum. Şu an çıkası bu konuda pek bir fikrim yok. Yani bu problemle çok karşılaşmadığım için bir şey diyemiyorum. Ama doğru soruyu Google'a sorarak belki bulabiliriz. Ne diyebiliriz? İşte belgede, Word belgesinde fazladan basılmış enter tuşlarını silme diye bir şey yazarsam ya da buna benzer bir cümleyle sorarsam mutlaka bunu araştırmış soracak insanlar vardır. Cevap bulmuşlardır ve biz de bunu kullanabiliriz. Tamam mı? Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Ama bu shift e, pardon bu değiştirin şöyle bir bize güzelliği var. Tavsiye etmiyorum kullanmanızı ama mesela siz bir şeyi diyelim ki bütün metinlerinizi e, Kur'an-ı Kerim çok yazıyorsunuz. Her yerde Kur'an yazdınız. Bu şekilde bıraktınız. Yeni değeri siz bunun doğrusunu yazarsanız Kur'an diye. Ben caps basıyorum. Kur'an diye. Hepsini değiştir, tümünü değiştirdi dediğimde bütün yazdığım Kur'an'ları Kur'an'a değiştirir. Niye ben bunu tavsiye etmiyorum? Çünkü mesela Selçuklu Devleti'ni Kur'an diye bir cümle kurdunuz. Buradaki Kur'an'ı da Kur'an yapar. Evet. O yüzden ben bunu tavsiye etmiyorum. Bunun başka bir yöntemi var. Bunu bana şu an kiminle konuşuyorum? Tuba Kızılay Hocam. Tuba'cığım herkesin metnine bakalım. Bana hocam yazım denetlemeyi bir göster de ben sana yazım denetlemeyi göstereyim tamam mı? Tamamdır hocam teşekkür ederim. Bunu dediğim gibi buradan şimdilik zaten siz tezinize yeni başlıyorsanız bu tuşlara zaten basmayacağınız için sizi tekrar yoracak bir durum olmayacak. Benim arkadaşlarım bana tezlerini getiriyorlar ya da öğrenciler. Bu kadar enter tuşunu gördüğümde önce git bunları sil gel diyorum. Yani otomatik silmek de zor oluyor. Yani hiç düşünmedim açıkçası. Öyle bir yöntemde vardır ama mutlaka. otomatik vardır. Tamam. Bakın bunlar olmaması gereken şeyler. enter bu işlemler için basmayacağız. Efendim Hocam normalde sayfa diğer sayfaya geçtiğimizde enterlama geçiyoruz. Bunda bir problem yok değil mi? Diğer sayfaya şimdi yeni geçtiğiniz sayfanın siz ayrı bir e, sayfadan başlamasını mı istiyorsunuz yoksa zaten yazarken alt say alt satıra mı geçmek? Normal. alt satıra geçerken. Onu zaten bilgisayar kendisi ayarlıyor. Mesela bakın şu çok önemli. Şuradaki esma bir başlık ya. Bizim bilgisayarımız şuradan biz ayarı verdiğimizde bununla altına ayırmaz. Bakın bu çok önemli bir şey. Mesela gerçi müellif ait olduğu eser. Bakın mesela ben buraya altına bir metin yazayım. Ee, bir, iki, dört. Kaçın düzey? Başlık üç, bir saniye. Sonrakiyle birlikte tut aslında açık. Yani şöyle normalde belki dördüncü düzey için bunu yapmadı ya da üçüncü düzey için yapmadı ama siz Enter'a bastığınızda o direkt otomatik aşağıya indirir ve üstünde bir başlık varsa onunla birlikte indirir. Tutup da başlığı altta ya da üstte tek başına bırakmaz. Siz normal metninizi yazarken yazıp Enter'la aşağıya geçin. O onu bilgisayar kendisi zaten sayfa düzeniyle aşağıya atıyor. Bunda bir problem yok. Ben buraya da yazacağım yazdım. Enter'a bastım. Buraya da yazacağım yazdım. Enter'a bastım. O zaten bir sonraki sayfaya otomatik geçti. Siz... Alt sayfaya geçmek için defalarca böyle enter'a basmayın. Benim kastettiğim şey bu. Tamam mı? Şimdi bu metni bırakalım. Bu metin çünkü dediğim gibi hatalarını göstermiş olduk. Mesela şu ikinci bölümü ben tekrar ayrı bir sayfaya alacağım. Bölüm sonuyla bölüm yazıyor zaten. Bakın ayrı bir sayfaya aldım enter falan basmadım. Bunu bu şekilde kapatalım. Diğer arkadaşlar da zaman kalsın. Ee, bakalım kim var başka? Hümeyra burada mısın? Buradayım hocam, evet. Hadi Hümeyra'nınkine bakalım. Hümeyra'cığım, dipnotlarla ilgili sorduğun sorunun cevabını vermiş oldum. Evet hocam ama onu topluca yapabilme imkanımız var mı? Sadece bir, bir tanesinin üzerine gelip değil de hepsini, metin içerisindeki. Ya yani şöyle, bu zaten sizin normal dipnot verer, verirken e, başınıza gelecek bir şey değil ki. Yani siz normal dipnotu verdiğinizde ee, siz zaten dipnotunuzu verdiğinizde o zaten küçük olarak verecek. Bu ne zaman olur biliyor musunuz? Bir yerden bir yere bir şeyi böyle manuel kopyalayacaksınız da biçimlendirme iptal edeceksiniz de ancak o zaman olur. Tamam. Bu zaten yaşayacağınız bir sorun değil. Ama bazen ödev hazırlarsınız, işte öğren öğretmensiniz öğrenciniz bir şeyler sunu hazırlıyorsunuz. Diyadan bir makaleden bir şey aldın, kopyaladın, yapıştırdın. O zaman karşınıza çıkacak bir şey. Onda da zaten çok fazla tip not olmadığı için problem olmaz. hacım birinci bölümle alt arasında bakın şu işareti görüyor musunuz? Bu işaret Enter'dan farklı. Shift ve Enter'a birlikte bastığınızda çıkan bir işaret. Bu nedir? Bu sizin bir şeyi yukarıdakine bağlamak için kullandığınız özel bir durum. Bakın şurada paragrafa basılmış. Görüyorsunuz Enter'ın işareti bu simgesi. Ben bunu siliyorum. Shift ve Enter'a birlikte bastığımda birinci bölümle birinci başlığı bakın arasını bağladı. Yakın durdu. Bakın Enter'a bir daha basayım. Enter'a bastığımda arasını çok açıyor. Ama Shift'le birlikte bastığımda arasını böyle yakınlaştırıyor. Slip de göstereyim bir de. Bakın Enter'a basıyorum arasını çok açtı. Shift enter yaptığımda arasını yakınlaştırdı. Bu ikisi birbirine bağlı olduğunu gösteriyor bu. Ve bölümlerle başlıklar arasında bunu yapsanız şık duruyor. Zorunlu değil. Shift ve enter aynı anda basıyorsunuz. Şimdi Hümeira'nın metninde bölümü tekrar bölüm sonu olarak alıyoruz. Onun dışında bir problem görünmüyor. Şunları ayrı bir sayfada. Bu da bu da aslında mesela şimdi bu tezin kapağı değil mi? Girişe geldim. Kesme dedim, bölüm sonu dedim. Bakın. Tezimin adı burada kaldı, giriş burada kaldı. Bu daha iyi. Hatta bazen şunu da yapabilirsiniz daha, yani hocalar bazen bunu eleştirebiliyor. Bu bir kitap değil, tez değil. Bir. Ya da bunu sayfa sonuyla yapsak daha iyi olur. Mesela şunu bu şekilde işte sayfanın ortasına getirip e, ayrı bir sayfada, ben beyaz bir sayfada şunun bulunması şık durabiliyor ama hocalar tezde bunu pek uygun görmüyorlar. Bakalım altları nasıl yapmışsın? Tamam problem görünmüyor. Bölümümüzü ama düzeltelim. ikinci bölümü tekrar kesmeyle bölüm sonunu alalım. Mesela bu niye böyle burada? Bunun burada olmaması gerekiyor. Bakalım ne yapmışsın da orada. Bu, bu normalde başlık 1 olacak. Bir bakalım. Ortaladın mı acaba? Bakalım şu üzeri. Bir metin seçilirken üzerine sağ tıkladığınızda o metin üzerinde ne yaptığını gösterir. İki yana yaslı demiş. Soldan diyelim bir bakalım. Birinci bölüm de mi öyleydi? Ee, Hümeyra'cığım bunda manuel bir şeyler yapmışsın ama anlayamadım açıkçası. Şununla manuel bir şeyler yapmışsın. Girinti mi verdin acaba? Bir dakika. Ya da başlık bir ayarına. Ama başlık biri birazcık oynamışsın galiba. Tekrar bir şuradan bakalım. Girinti de vermemişsin. Soldan demişiz. Ortadan diyelim. Ortadan kalsa daha iyi olabilir. Bunu ayrı bir sayfaya aldık mı? Aldık. Üçüncü bölümümüz var mıydı? Üçüncü bölüm. Bunu da böyle ortadan yapmış olalım. Ya sadece oradan yapmıştık. Şimdi bunu ortadan diyelim. Pardon. Gibi. Tamam. Yani bir problem görünmüyor seninki de. Belki şu bir problem olabilir. Bilginin kısımları mesela şununla aynı hizada değil. Bak, şu da aynı hizada değil. Bu kaçıncı düzey? İkinci düzeymiş. Gelelim. Bunu diğerleriyle aynı hizaya getirsem daha güzel görünebilir. İlk satır 12 2 demişsin bak burada. Diğerleri eğer 1.5 ise 1.5 1.25 ise aynı olsun. Daha güzel durması adına. Yoksa zorunlu bir şey değil. 1.5 demişsin sen muhtemelen normalin. O zaman başlık 2'yi tekrar değiştirelim. Standardımız olursa iyi olur. Hepsi şimdi aynı hizaya geldi. Tamam mı? Soracağın bir şey var mı Hümeyra? Yok hocam teşekkür ederim. Tamam sonucu tekrar sayfa düzeni kesme. Bölüm sonu değildir sonuç. Kaynakça bölüm sonu değildir. Ayrı bir düzenleme yapmaya gerektirmez. Onu da ayrı bir sayfaya aldık. Tamam Hümeyra'nınkini hemen kapatalım. Çok zaman kaybetmeyelim. Başka kibin var burada. Tuğba buradasın. Evet hocam buradayım ben. Tamam seninkine bakalım. Hocam açarken söylesem ben bu birinci bölüm, ikinci bölüm şeklindeki yerleri e, ortadan yapıyorum. yana yanayası yapıyorum. Bir türlü ortasını birleştiremedim. Çok ayrık duruyordu. Hı -hı. E, onu da... Neden biliyor musun Tuba? Tam olarak benim bahsettiğim şeyden. Bak şurada shift enter tuşuna bastığım için ben. Ben kendi tezimde bunu yaptığım için sende de böyle olmuş. Bunun e, sen nasıl yapabilirsin? <gülüyor> Select enter'a basabilirsin. Ortala dediğin için öyle bir hata olmuş olabilir. O çok problem değil. Yani. Enter'a basıp bunu yapabilirsin. Uğraştım Hatta... bir türlü yapamadım. Aynı. Hocam şu an gözükmüyor. Ay pardon pardon pardon paylaşımı açmamıştım. Şimdi görünüyor. Mesela bak Tuba'cığım sen de aynı şeyi yapmışsın. Evet hocam. İçindekileri oluşturmuşsun. Biz de bugün içindekileri oluşturacağız. Mesela bak bunu böyle yapmayacağız, ne yapacaktık? Normalde içindekilerden zaten içindekiler metninden sonuna konur. içindekileri ayrı bir sayfada biz yapacaktık. O zaman şimdi bir taraftan da ben içindekiler koymayı öğreteyim. Şimdi ben bu içindekileri komple bir kapatayım, silin, yok edeyim. Hocam bu arada bende gözden geçir kısmında, Hı. içindekiler yani sizde yanda çıktığı gibi çıkmadı. Çok Şu uğraştım hani mi? farklı. Tuğba'cığım bak başlıklar, sayfalar ve sonuçlar var. En son mesela bir arama yapmışsındır. Belki sonuçlarda aramışsındır. Buralara tıkladın mı? Ee, hocam oraların hiçbir yere dokunmadım. Zaten ben de üstte o şekilde üç tane bölme de yok. Fotoğrafını Whatsapp'tan attım. Ee, Bana attın mı sen fotoğrafını? Gruba attım. Çok enteresan bir şey var anlamadım yani. Hocam eski sürümü ise e, şeyden vergiler değişik gözüküyor Sümeyla Hocam şeyi de denedim ya. Eski sürümde hoca sanki farklı bir kelime söylemişti. Belge bağlantı. Diğer başlıkları da işaretledim, tıkladım Hı. ama bir türlü oluşturamadım. E, Tuba'cığım belge bağlantılarında çıkar eski sürümde ama sende o değil. Seninki zaten yeni görünümde sende bu görünmüyor mu? Hayır hocam görünmüyor. Bak. Şöyle yapalım şimdi Tuba'cığım. E, normalde görünümün içerisinde bunun görünmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bak bu sekmelerin yönetildiği bir yer var. Mesela ben şuraya bir e, tıklayayım. Şeridi özelleştirdiği bir şey geliyor. Bak burada mesela görünüm var. Görüyor musun? Evet hocam. Sende yani bu var. Yukarıda senin görünümün var. Görünümün alt pencere. Sen gözden geçirip, Sen bir görünümünü açıp bu bana gruba attığın fotoğrafta olduğu gibi görünüm sekmesine şuradaki görünüme sekmesine tıklayıp bize bir fotoğraf atsana. Tamam hocam. Şimdi bekliyorum ben. Bir taraftan da senin metnin düzeltiyoruz. Bak buradaki boş yere enter'lar var. O enter'ları siliyoruz. Bakalım. E, eserleri, alt başlıkları güzel. Alt başlıkları falan yapmasın. Sadece fazladan sen de bu enter'lara basma işi var. Kesmeyi bilmediğin için artık kesmeyi öğrendin. Enter'a basmasın değil mi Tuba? Evet hocam. Aynı şekilde Tuba'cığım. Burada da shift enter'a bastığım için ben bu sorunu yaşıyorsun. Enter'la yaptığında problem kalmayabilir. Bunu sayfa düzeninden bölmeyle atıp aşağıya bu başlık bir düzenini senin başlık bir düzenine getirirsin. Başlık birin <gülüyor> tamam mı Problem yok. Tamam mı? Tamamdır hocam. Hocam ben zaten e, dikkatsizlikle gözden geçire basmışım. Hı. Bende de var. içindekiler Tabii ki var. Gözden geçir ne, neyi gösteriyor? Gözden geçir bazen mesela bir metin üzerine açıklama eklersin. Kontrol altımı ile kısa yoldan bunu açıklayabiliyorsun. Bak şimdi şuraya bir açıklama ekliyorum. Mesela hakemlik geliyor. Bir kişinin makalesini sana gönderiyorlar ve sonra açıklama ekleyeceksin. Gözden geçir burada. Yorum eklemeni sağlıyor senin metni. Tamam mı? kullandığımız Şu an sizin kullanacağınız bir şey değil. De var. Tamam. Şimdi Tuğba'nın metin üzerinde biz bir içindekiler koyalım. Şimdi arkadaşlar burayı iyi dinleyin. Ben metnimi yazdığım, içindekiler zaten benim yan tarafta gördüğüm bir şeydi. Artık son aşamada tezimi teslim edeceğim. Neyse artık bölüm yazdım, her ne yazdırsam. Ben tezime içindekiler koyacağım. Nasıl koyacağım bunu? Şimdi arkadaşlar, bu bir kere şu girişi bir alta alalım önce. Tezimin son haline geliyorum. Bu da benim tezimin kapağı. Bu da kalsın. Şuraya bir boş sayfa ekleyeyim. Boş sayfa diyor. Ekledim boş sayfa. Şimdi buraya ben içindekiler ekleyeceğim. Başlığımı atıyorum içindekiler diye. Bunu başlık bir yapayım. Çünkü içindekiler tablomda. içindekilerin de görünmesini istiyorum. İçindekiler bir yazar ya. Şimdi enter'la aşağıya geldim. Şimdi arkadaşlar. Tuba, nereye gitti tuba? Geri geldi. Tuba Hocam şimdi... ben buradayım. Bir bilgisayardan bir telefondan bağlanıyorum mikrofon için. Ha, tamam. Şimdi geliyoruz başvurulara. İçindekilere geliyoruz. Aa, Buradakileri kullanmak isterseniz kullanın ama tezlerde buradakiler bazen size engel olur. Özel içindekiler tablosuna gelin. Niye engel olur? Şimdi benim bu tezde kullandığım 5 düzey başlıklarda değil mi? Hepiniz bu 5 düzey yaptınız. Ama evet. hoca bana dedi ki içindekilerini senin çok kabarık gösteriyor. Sen bunun içindekiler bölümünde sadece 3 düzeyi ya da 4 düzeyi ya da 2 düzeyini göster dedi. Ben ne yapıyorum? Bakın şuradan düzeyleri gösterden seçebiliyorum. Şimdi ben bunu mesela ilk önce 5 düzeyi birden açayım. Beş düzeye gösteren içindekileri oluştur bana diyorum. Tamam diyorum. Bakın hepsini oluştur. Beş düzeyde var. Ama kocaman tezde bu çok beni yoracak bir şey. Ne yapıyorum? Ben bunu kaldırıyorum. Bu olmasın ya. Ben bunu sevmedim diyorum. Bunu bir silelim. Tekrar bir kesime koyalım. İçindekilerimi şimdi geliyorum. Mesela üç tane düzey koyayım. Ya da iki düzey koyayım ki daha çok gözümüze görünsün. İstiyorsanız sadece bir düzey koyun. İki düzey başlığım görünsün diyorum. Tamam diyorum. Bakın bu sefer sadece iki düzey başlığımı gösterdi. Niye buraya indirdi? Hemen bakalım nerede hata yaptım. Hemen buraya açıyorum. Sayfa sonunun altından tıklamışım muhtemelen. O yüzden buraya getirdi. Şunu sileyim hemen geldim. Bakın nerede hata yaptığımı görmek için şuna bastım. Buraya geldim. Delete ile sildim. Şunda bir tane karlıka basmıştım. Bunu da sildim. Girişimi tekrar altı alabilirim. Hocam tezin içine yeni bir başlık koyunca tekrar içindekileri neden onu eklemiyor? Ekler. Eklemez olur mu? İstersen deneyelim. Şimdi tekrar e, o biraz önceki 5 düzeylik başlığım kalsın benim. Tamam mı? Bunun bir kolaylığı da neydi? Şurayı bir kapatayım. Ne demiştik? Burayı kullanıyoruz. Evet ama bazen sadece içindekileri bakıyorum. Aa diyorum ya şu konu neydi? Şimdi buradan Kitabül Esma'yı aramayayım. Direkt buradan tıklayayım gelsin istiyorum. Kontrolle birlikte ona tıkladığımda bana o sayfaya Şimdi Diyor ki arkadaşınız yeni bir başlık eklediğimde niye oraya almıyor? Altı alalım bakalım. Bir tane deneyelim. 1.2.3.2. falanca falanca filanca. Şimdi ben bu başlığın içindekilerde görünmesini istiyorum. Önce bir buna düzey belirlemeliyim. Düzey belirlemezseniz başlıklarınız görünmez. Kitab-ı aynı düzeyde olsun diyorum. Başlık 5'miş. Tıklıyorum başlık 5 yapıyorum. Şimdi ben içindekilere geldiğimde bunu göremem. Ne zaman görürüm? 1, 2, 3, şurada mıydı? Ne zaman görürüm? İçindekilere sağ tıkladım. Alanı güncelleştir dedim. Ben tüm tabloyu güncelleştirmek mi istiyorum yalnızca sayfa numaralarını? Bu ne demek? Siz yeni bir başlık eklediğinizde tüm tabloyu güncelleştirmelisiniz ki oradaki başlık da buraya alsın. Yoksa siz yeni bir sayfa yeni bir başlık eklemediniz. Sadece sayfa numaralarını değiştirecek bir işlem yaptınız. Mesela üzeriye üzerine metninizin üstüne 5 sayfa bir şey eklediniz. O zaman sadece sayfa numaralarını güncelleştirirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın her ikisi de aynı kapıya çıkacak. Neticede sizin içindeki tablonuz güncelleşecek. Ben tüm tabloyu güncelleştiriyorum. Tamam diyorum. düşeğini ee, e, biçimlendirmemi kötü yaptı. Bunu yaparak biçimlendirmemi kötü yaptı ama bakın yazdığım başlığı buraya aldı. Gördünüz mü? Bunu yalnız üzerinden tekrar çalışıp düzenlemem gerekecek. Normalde bunu yapmaz. Tekrar bir bunu düzelteyim. <gülüyor> Hoşuna gitmedi bu hali. Şimdi tekrar e, yeniden bir başlık ekleyeceğiz. Bir, bu sefer şununla koyayım. Belki ondan dolayıdır diye düşünüyorum. Mesela şuraya bir başlık ekleyin hemen altına. Yazdım. Buna bir başlık düzeyi belirledim. Girişe geldim. Başlık bir dedim. Şimdi bakın hemen girişin altında böyle bir şey yazdım. Buraya geldim. Sağ tıkladım. Alanı güncelleştirdim, tüm tabloyu güncelleştirdim, tamam dedim. Tekrar bunu buraya aldı. Ha neden şu an böyle bir çirkinlik yapıyor? Yani şuraları neden noktalarını sildi? Bir ona bakalım ne için olduğunu ben de şu an anlamadım bu problemin. Neyden kaynaklandığını, neyden olabilir? Hocam, Efendim? Şu, e, ben de özel içindekiler tablosu oluşturmuştum, e, alt başlıklar yeterli gelmek için. Orada yaptığım bir hatadan kaynaklanıyor olabilir. Olabilir belki. Ya Normalde çünkü böyle bir hata vermez ama böyle bir hata verdiğinde ne yapabiliriz? Tekrar yani ikinci bir iş olur bize. Başvurulara gelip yeniden içindekiler tablosu oluştur deriz. Belki ondan olabilir. Tamam. tamam mı? Ama netice itibariyle benim yaptığım şeyi bakın şuradaki başlığı tekrar buraya ekledi. Normalde Hiçbir hata yapmayıp siz hep bilgisayarla işinizi otomatik yaparsanız içindekiler tablosu oluşturur dediğinizde otomatik oluşturur. Yeni bir başka eklediğinizde sağ tıklayıp alanı güncelleştir dediğinizde de onu direkt güncellemesini yapar. Yani ben bu sorunla hiç karşılaşmadım ama belki arkadaşınızın dediği gibi bir işlem yaptıysa ve bilgisayar onu bir şekilde artık hafızasını aldıysa bu belge özelinde belki ondan bu sorunu yaşamış olabiliriz. Ama çözümsüz bir şey değil. Yani onu tamam. bir şekilde kurcalayıp buluruz. Hocam tabloyu güncelleştir. İçindekiler orada yukarıda tabloyu güncelleştir sekmesi var. Oraya Hı -hı. tıkladığı zaman o zaman da güncellen, güncelleştiriyor diye biliyorum. Tamam, oradan da güncelleştiriyor. Ramit hocam dediği gibi bu da bir yöntem. Ben hiç burayı kullanmadım. Ben ofisi eski sürümden 2003 versiyonuydu galiba. Oradan öğrendiğim şey orada bu tür şeyler yoktu bildiğim kadarıyla. Ben her şeyi metin üzerinden sağ tıklayarak yapmaya alışım. Ama hocamın dediği gibi de bakın burada da varmış. İçindekiler tablosu kısacası bu şekilde oluşturuluyor. Hocanızın e, talebine göre başlık düzeylerinizi seçersiniz, seçmezsiniz ve içindekileri böyle oluşturursunuz. Bir başlık silmek istiyorsunuz. Mesela içeriden ben bir başlık sildim. B başlığını sildim. Bunu hoca gerek yok dedi. Tekrar buraya geldiğimde alanı güncelleştir dediğimde o yeniden bunu güncelleştirecek. Ama işte Tuba'nın belki yaptığı işlemden dolayı böyle oldu. Şu an niçin böyle olduğunu bilmiyorum. Ama e, hocam Kusura bakmayın. bizimkilerde yaptım hocam. Ben mesela da bozulma olmadı yani içindekiler kısmında. Olmadı. Bende de pek olmuyordu. Belki işte arkadaşınızın orada yaptığı bir işlemden dolayı olmuş olabilir. Normalde bozulma olmaz. Siz yani en baştan teziniz yazmaya başladığında bu adımlarla yaparsanız bir bozulma yaşamazsınız. Normalde hocam bir oldu. de şey sorabilir miyim? Mesela e, B başlığını sildik ya. A çalışmalı konusu e, amacı bir yöntem vesaire diye. Evet. Alt, yani alternatif bir başlık olmadığında bir konun içinde alt başlığa girmek e, akademik literatürde uygun mu acaba? Yani e, bir bölümde sadece bir tek alt başlık ama onun evet. alt başlığı yok öyle mi? E, Amacım sizin söylediğinizi tamamlayamadım. Şöyle izah edeyim. Mesela bir başlığın altında ben tekrar bir alt başlık açacağım ama bu alt başlıklar sadece bir tane, iki tane ya da üç tane alternatif yok. yok yani. Hı -hı. Evet. Ya bazen evet. şöyle. Şık durmuyor ama bazen mecbur kalıyorsunuz. Mesela benim tezimde de öyle bir durum var. Bir hocamın evet. te, bakın mesela şurada. Bunun bir altı yok. Yani vücut kavramının genel çerçevesi ve bu. Bunun iki bir ikisi yok. Bazen mecbur kalabiliyorsunuz. Şık durmuyor bence de. Anladım Teşekkürler. Tamam. Tuğba'cığım genel olarak metnin iyi dediğim gibi içindekilerle ilgili de öyle bir e, otomatik düzenleme yapabiliyorsun. Normalde senin yaşadığın problem yaşanmaması gereken bir problem ama olabilir. Olursa da mutlaka çözümü vardır. En kötü ihtimalle yeniden başvurulardan bunu yapabilirsin. Hemen tamam. diğer arkadaşımıza bakalım. İsim sizlere bakamayacağım. Emine Bayrak burada mı? Burada, Emine burada mısın Emine? Evet. Tamam, Emine'nin o zaman hemen metne bakalım. O şey yapmamış, tezi yapmamış, bunu yapmış olabilir. Emineciğim, bunda başlık düzeylerini koyu yani bolt yapsan daha güzel. Mesela başlık 2 diyor ya, bu niçin? Bunu ben tek tek buradan gelip kaya yani kalınla basmama gerek yok. Başlık 2'ye geleyim, değiştir diyeyim. Bunların hepsini kalın yap derim. Olur. Buradan da yapabilirsiniz yazı tipinden ama eğer çok işlem yapmayacaksanız kısaca şuradan hemen hızlıca da yapabilirsiniz. Tamam dediğinde bakın bütün başlık de bu şekilde otomatik yaptı. Aynı zamanda emine bak bunlar mesela paragraf metninin çok dışında sol tarafında kalmış. Bunu da aynı hizaya getirelim. Değiştir diyelim. Bu sefer içeriden yapayım çünkü başka işlemler de yapacağım. Özel diyeyim ilk satır diyeyim. Ve dediğim gibi biraz şuraları arttırmak göze güzel gösterir. Tamam diyeyim, tamam diyeyim normalde alması gerekiyordu. Bakalım sen normalin ayarını ne yapmışsın ki? Emine sen bunu nasıl yaptın? Hocam yazım kılavuzuna bakarak kendi üniversiteye kılavuzuna bakarak yapmıştım. Ama bak burada sen muhtemelen manuel olarak tab tuşuna basmışsın. Şimdi her şey gün yüzüne çıkar. Niçin böyle oldu? Bakalım şimdi seni normalde değiştir. Tekrar geliyorum. Paragraf. Özel ilk satırın olması gerekiyor. 1.25. Önce sonra sıfır olsun bu paragraf çünkü. İki yana yazsa gövde metnini bakalım bir şimdi tamam diyelim. Tamam. Şimdi normal metnini ayarladık. Şimdi tekrar şuna gelelim. Bunları sen şuradan yukarıdan otomatik numaralarla vermişsin anlaşılan öyle mi? Büyük ihtimalle hocam. Ya bunu çok önermiyorum. Bu bizim işlerimizi engel oluyor otomatik yaptığımızda bak şimdi başlık ikiye bastığında gitti gördün mü normalde bunu otomatik yani mesela bir metnin içerisinde bir şeyleri işte yazarken şuna bastığınızda çok size sorun yaşatmaz hı hı. ama başlık düzeylerini bununla yapmanızı önermiyorum çünkü bize bazen bilgisayar engel çıkarabiliyor bak ben burada paragraf başı verdiğim halde kabul etmedi biraz önceki durumda tekrar bir geriye alayım. Bak ben burada paragraf başı verdim. Başlık 2'ye tıklamayın bir. Buradayı içeriye almadı. Bunu buradan yaptığımız için. Başlıkları sadece başlıkları olmak üzere manuel, ondalık olarak manuel verebilirsiniz. Ve vermeniz de gerekiyor. Başka türlü ben bir yolunu bilmiyorum. Yoksa bozuyor. Bakın burada olduğu gibi. Ya buna razı olacaksınız girintinin bu tarafta olmasını. Ya girintiyi manuel olarak şuradan kaydıracaksınız. Bunlar da boş yere iş çıkarır size. Onun yerine bunu bir diyip elinizle yapmanız daha doğru olur. Bakın, yoksa burada dışarıda kalır. Yeni olarak problem. Konuşma çizgisinden sonra hoca boşluk bırakmış. Bunların olmaması gerekiyor. Efendim. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, hani bu paragraftan öncesi ve sonrasında boşluk bıraktınız ya az önce? Paragrafta bırakmadım. Başlıklarda bırakıyorum. Tamam başlıkta. Bizim kılavuzumuzda da bunu e, say, satır olarak ver vermiş. Yani paragraftan önce bir satır, paragraftan sonra bir buçuk satır boşluk bırakın demiş. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Şöyle bir satır buradaki ayara göre e, ne anlama geliyor? E, yani bir satır kaç NK'dan oluşuyor bilmiyorum. Ama e, en sen götürdüğünde oradaki ya yani noktaysa er, onları saymaz. Senden anlaşılır ki öncesinde 6, sonrasında 12 gibi bir boşluk bırakmanı istiyor. Enstitüm. Bunu yaptığında çok, çok problem çıkarmaz. Diğer türlü sen enter tuşuyla boşlukları bırakırsın ama biz buna ısrarla hayır diyoruz. Yani o yönergeye yazan kişilerin yaptığı bir hata. Mesela bazı yönergeler var ki o kadar güzel mesela itinin yönergesi bir arkadaşın tezini düzenlerken bakmak zoruna kalmıştım. Her şey çok teferruatlı bir biçimde anlatıyor. Hepsini otomatik yöntemlerle anlatıyor. Tutup da işte şu kadar bu kadar enter'lı bir işi göstermiyor. Hangi enstitü seninki? Cumhuriyet mi? Erces üniversitesi hocam. Normalde olmaz. Yani onu demez. Yani dememesi gerekiyor. Yani ama... ben defalarca baktım hani daha ayrıntılı bir açıklama var mı diye ama bu şekilde yazıyor. Hani bir satırı da enter halledebilirim ama bir buçuk satırı nasıl yapacağım bilemediğim için sormak istiyorum. Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapalım. Bak şimdi bir satır kaç neye kadar diye ekranı görebiliyor musunuz? Evet hocam. Bir yazalım bakalım. Biz de bir satır Kaç neye kal? Bak zaten aramışlar. Şu an göremiyoruz ama. Dur e, paylaşımı açayım ve görün o zaman. Nereden bunu açacağım ya? Şu an görünüyor gibi ama bir dakika ne diyelim? Google şehir. Bak şimdi e, bir satır kaç ne kendisi zaten benden önce birileri bunu aramışlar. Tıklıyorum. Paragrafın tersidir. Genellikle numarandırmada kullanılır. Aralık paragraf arasında önce ya da sonuna kadar boşu bırakılacağını belirtir. 6 NK nokta yarım satır. Bak 6 nokta yarım satılmış. 12 nokta 1 satılmış. Dolayısıyla 1.5'da ne yapar? Ee, 18 NK. Sen her CS'de mesela buna çok titiz dersin. Sen tezin teslim ettiğinde noktalarını sayacaklarsa bunu yap. Bak, ne yaptım? Bir problemle karşılaştım. Ve problemin çözümünü bilmediğim için Google'a sordum. Burada bilgiyi veriyorlar. Tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Yani bir buçuk, ne, bir buçuk satır için senin 18 NK boşluk bırakman gerekiyor paragraf ayarında. Ve isim neydi? Yasemin hocam. Yasemin'cim ve nedir? Bak bunu sen e, daha önce dersin başına söyledim bunu bir defaya mahsus yapsan yetiyor zaten. Senin üstün senden ne istiyordu? Geldik tekrar öncesinde bir sonrasında bir buçuk diyordu. Yarım altıymış bir on ikiymiş bir buçuk o zaman dedim. Bunu tamam dedim bak şurada bu şablona dayalı yeni belgeleri tıkladığımda bu belge üzerine açtığım tüm belgelerde bu ayarı yerine getirecek. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorumuz yoksa bir başka efendim, bir... Efendim. bir şey sorabilir miyim efendim? Ee, ben de arkadaşımız gibi numaralandırmıştım ilk başta. Sonrasında başta tıkladığım zaman numaralandırmalar gitti. Hasta evet. mesela alt sayfaya geçtiğim zaman numaralandırma devam etmedi. Bu neden kaynaklı? Yani doğrusunda ne şekilde yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi bunu otomatik olarak, yani her şeyi otomatik yapın ama bunu otomatik yapmayın. Bunu otomatik yaparsanız eğer başlık düzeylerinizde bu tür sorunlar yaşıyorsunuz. Yani tek tek mi hocam numaralandırmamız gerekiyor? Yani kaç tane başlığın var ki? 20 tane başlığın olsa o 20 tane başlığı tek tek numaralandır. Anladım. Hocam. Çünkü diğer türlü problem çıkarıyor. Ben de kendi tezimle mesela otomatik yapayım dediğimde e, can sıkıcı sonuçlar olabiliyor. Bak mesela burada otomatik mi yapmış? Galiba Sema burada mısın? Sema Çağlar burada mısın? Buradayım hocam. Tamam Sema'cim bunları otomatik mi yaptın? Hangisini hocam? Şu e, görünüyor mu şeyiniz? Ha, şimdi gözüküyor hocam. Tamam. Şu başlık. Ben ayarladım, yaptım hocam, otomatik şekilde biliyor. Ben bir yerden ayarlamıştım. Tamam. Yani mesela başlık üç tıklayalım, bak onu yok etti. Yani normalde bunu ben size otomatik yapmanızı önermiyorum. Çünkü sorun çıkarıyor. Yani ben hangi açıdan sorun çıkarıyor? Mesela ben sıfatın başlık 3 değil başlık 2 olmasını istedim. Bir sonraki baktım düşünce, düşündüm. Çünkü yok ya başlık 2 daha dedim. Tıkladığımda bakın onu yok ediyor. Ama eğer ben bunu elimle yazarsam yok etmiyor. Başlıklarda bunu yapmayın. Başlıklarda siz ee, şey yapın. Bakın hiç yok etmedi. Şurada bir boşluk olmayacak. Siz başlıklarda manuel yapın. Geri kalan şeylerde otomatik olarak kullanın. Tamam mı? Sadece başlıklara özel bir şey olsun. Hemen bir başka arkadaşın metnine bakalım. Yasemin olan bu konu. Buradayım hocam. Yasemin biraz önceki Yasemin değil mi? Hemen senin de metnine bakalım. Bu son metin. Aslında göstereceğim evet. şeylerin bir kısmını size göstermiş oldum. Kısa bir tekrar yapıp dersi sonlandırabiliriz. Yasemin'inkine bir bakalım. Yasemin ne yapmış? Bakalım şu altlar yanları. Güzel. Yasemin şurayı görebiliyor musun? Sol tarafı. Evet hocam. Bak şimdi bunun girintisi sağda, bununki onun daha solunda. Bunun tam tersi olmalı. Giderek merdiven gibi aşağıya inmeli. Bu senin şu başlık beş olmuş, şu başlık dört olmuş. Bak ters olmuş. Aslında şunun başlık dört, şunun başlık beş olması gerekiyordu. Bunu, bunu başlık dört yapacağız. Onun altını başlık beş yapacağız. Kademe kademe artıracağız. Tamam mı? Bak şu an düzeldi. Başlık iki tane şekilde. Şimdi arkadaşlar ben hepsini buradan gelip başlık beşe basmak istemiyorum. Bu beni zorluyor. Ne yapıyorum? Seçiyorum ve F4'e basıyorum. F4 yaptığınız işlem neyse onun aynısını yapar. Bu da bir bilgi olarak sizde kalsın. Son yaptığımız işlem neyse hocam? Son yaptığımız işlem neyse mesela ben şurada diyelim ki bir şey yazdım. Şunu ben bir şurayı kapatayım. Şunu koyu yaptım. Ya da ne diyeyim? Bunun Shift F3 ile hepsini ama bu hmm, Shift F3 ile hepsini küçülttüm mesela. Şimdi buraya geldim F4'e bastım. Shift F3'e basmıştım ya Shift F3'ü. Ya hepsini küçültmedi. Yaptığım bilgisayara verdiğim komutu yerine getiriyor şu an. Bak bunda da bilgisayara verdiğim komut neyse onu yerine getiriyor. Bir dakika. Başka mesela şöyle bu itelik yapayım mesela. Neticesini italik yapıyorum. Kontrol T ile itelik yaptım. Buraya geldim. Bununla itelik yapmak istiyorum. F4'e basıyorum. F4'e basıyorum. F4'e basıyorum. Tamam F4 yaptığımız işlem tekrar da bu size bir bilgi olarak kalsın. Ee, Yasemin kısacası bunun başlık düzeylerini doğru yapmışsın. Sadece girintilerini yanlış yapmışsın. Düzeylerini farklı yapmışsın. Bu vesileli bir iki şey daha size söylemiş olayım ben. F4 dediğim gibi yapılan işlem her neyse onu bir dahaki yani sayısız şekilde tekrar etme olanağı sağlar bu aklınızda kalsın bir de arkadaşlar öğrencilerin böyle çok zorlandığı hususlardan biri bazen siz bir biçimlendirme yapmışsınız metninize o biçimlendirmenin aynısını aşağıda tekrar etmek istiyorsunuz ama bir sürü işlem yapmışsınız mesela ben şu paragrafı Şimdi biraz işlemden geçireyim. Bu normal ayarında ya. Ben diyelim ki bu Arapça bir metin olsun. Ben geldim buna yazı tipiyle biraz oynadım. İşte yazınlık kalın yaptım. İşte bunu 16 punto yaptım. Times New Roman olmasın. Böyle benzer şeyler yaşayabiliyoruz çünkü. Yazı tipi rengini mesela turuncu yaptım. Tamam tamam dedim. Şimdi bakın bu oldu. ben bunun aynısını şu metinde tekrar etmek istiyorum. Tek tek ne yaptığımı bile hatırlamıyorum ben nasıl tekrar edeceğim. O zaman ne yapıyoruz? Benim imlecim burada tıklıyken. Paragrafın içinde herhangi bir yerde tıklıyken. Geliyorum şuradan biçim boyacısına. Tıklıyorum ve yapmak istediğim ise nereye işlem yapmak istiyorsam orayı boyuyorum. Ve bakın aynısını yaptı. Bu bazen işimize yarıyor arkadaşlar. Tablolarda işimize yarayabiliyor. Bir metnin düzenlemesinde çok uğraştık. Diyelim ki ne bileyim öyle durumlar ben yaşadım ama şu an tam örneğini veremiyorum. Aynı işlemi yaptı bakın. Tekrar altta da aynısını uygulamak istiyorsam yeniden bir biçim boyacısına tıklamalıyım. İmle'cim burada geldim biçim boyacısına ve aynı şeyi buraya boyadım ve aynı şeyi yaptım. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Şimdi evet. bizim metinlerimiz bitti. Kısa bir tekrar yapıp bir tek şey daha gösterip bu dersi sonlandıracağım. Çok fazla bilgi değil istediğim şey. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yaptık? Biz bugün şu İmleç artık ikon bunun ismi ikon da ne ikonu adını bilmiyorum bu ikonu daha fazla bilgi diyor daha fazla bilgi alalım bakalım neymiş ikonun adı buradaki şeyleri ikon deniyor bu arada o o bağlana kadar bağlanana kadar biz bayağı uğraşırız göster, göster gizle ikonuymuş bunun ismi. Göster gizli ikonunu gördük biz bugün. Bu bizim metin üzerinde yaptığımız işlemleri gösteriyordu. Bunu bazen ihtiyaç duyuyoruz. Niye bazen bir problemle karşılaşıyorsunuz metninizde ama neyi bu problem bunu bilmiyorsunuz. Buraya tıklayarak e, enter'ımı basmışım ben işte ne bileyim biçim e, sayfa sonu mu vermişim bölüm sonu mu vermişim ne yaptıysam sorunu anlamak için buna tıklarız biz. Göster gizli ikonunu. Bunu gösterdim. İkinci olarak başlık düzeylerini geçen hafta göstermiştik. Bunları pekiştirmiş olduk. Üçüncü olarak bu başlık düzeylerini istifade ile içindekiler tablosu oluşturduk. Bu arada Yasemin içindekiler oluşturmuş mu? İçindekiler tekrar oluşturabiliriz. İçindekileri oluşturmak için sayfa düzenini ve kesmeyi kullanmayı öğrendik. Mesela bir oluşturalım şimdi. Tekrar bir tekrar adına. Ee, girişi Bölüm sonuyla altı alayım. Şuraya ben bir, için, bir boş sayfa ekleyeyim. Çünkü bunun ayrı bir başlıkta kalmasını istiyorum. Ekleden bir boş sayfa ekledim şuraya. Ve buraya içindekiler ekleyeceğim. Ne yapıyorum? Başvurulara geliyorum. İçindekiler diyorum. Özel içindekiler tablosu ya da normal bir şeyden tıkladığımda bana getirdi. Şimdi arkadaşlar bunun dışında size göstermek istediğim bir şey var. Bu da ne? Ofis panosu. Pano bizim çok işimize yarıyor. Hangi işimiz varıyor? Arkadaşlar pano sizin bir metin üzerinde yaptığınız bütün kodla, e, kopyalamaları buraya kaydediyor. 24 tane e, kopyalama hakkınız var bir, bir tek seferde. Mesela ben iki metin üzerinde çalışıyorum. Bir, bir, bir tane metnimi buraya aldım yanında da diğer bir metni aldım. Bir metinden diğerine bir şey kopyalamak istiyorum. E, bu arada siz iki sayfayı da görebiliyor musunuz? Hayır hocam, görünmüyor hocam. Siz sadece tekini görüyorsunuz. Acaba evet. ikisini aynı anda göstermenin bir yolu var mı? Hemen bilgisayar bakalım. ekranını göster dediğiniz zaman hocam gösteriyor. Öyle Siz mi? sadece tek bir dosyayı seçmişsiniz. Tamam hemen bilgisayar ekranını gösterdiğim. Neredeymiş o? Screen diyor o herhalde değil mi? He he aynen. Tamam. Screen'i şehir yapalım. Şimdi görebiliyor muyuz? Evet he ikisi de görünüyor şu an. Şimdi ben bu metinde Sema'nın metninden, Yasemin'in metne bir şey kopyalamak istiyorum. Şuraları kapatayım bir gözümün önünden beni rahatsız etmesin. Bir sürü şey kopyalamak istiyorum. Öyle az da değil. Bunu bazen ne bileyim bir DIA'dan bir şey kopyalayacaksınız. Tezde tabii ki böyle bir kopyalama yapmayın siz. Ama bazen oluyor ki e, sunu hazırlayacaksınız. Bir şeyleri kopyalamanız gerekti kısacası. Tek tek buradan alıp işte ben bunu aldım, kontrol C ile kopyaladım, buraya getirdim, burada yapıştırdım. Bu çok uzun. Ofis panosunu kullanmamız çok işimize yarıyor. Tekrar şimdi bakın ben ne yapıyorum. Sema'nın metninden kopyalayacaktım. Panoyu açtım buradan. Tümünü temizledeyim. Diyelim ki ben şu cümleyi kopyalamak istiyorum. Bak kopyaladım. Buraya aldı. Şunu kopyalamak istiyorum. Aldı. Şunu kopyalamak istiyorum. Aldı. İşte şu. 24 tane bunun hakkı var. İster internetten bir şey kopyala Neyse. Sonra geliyorum diğer kopyalamak istediğim Ne Buradan panoyu açıyorum. Şimdi hepsini peş peşe kopyalamak, yapıştırmak istiyorsam tümünü yapıştır derim. Yok. Mesela şunu şuraya kopyalamak, yapıştırmak istiyorum da şunu da şuraya yapıştırmak istiyorum. Gibi. Buradan tek tek sonra İster hepsine aynı anda tümünü yapıştır diyerek istersem istediğim yere buralardan tıklayarak yapıştırabiliyorum arkadaşlar. İşimizi kolaylaştıran bir şey. 24 taneyi doldurduktan sonra tümünü temiz edip yeni bir 24'lük hak elde edip bunu yapabiliyorum. İnternetten bir şey kopyalayacaksınız. Mesela ben bir internet sayfası açayım. Ben bunu kopyalayacağım. Ctrl C dedim. Bakın şurada panoya alındı diyor. Görüyorsunuz değil mi ekranı? Bakın bunu kopyala diyorum. Bunu da panoya aldı. Ödev hazırlarken bu işinize yarayan bir şey. Bunu kopyaladıyorum, bunu panoya aldı. Bak gördünüz mü? Sonra geliyorum Word'lerime. Efendim? Hocam pano nerede gözüküyor? Az önce kopyaladığınız yerde. Pano? İnternet pano i̇nternetten kopyaladığında da bilgisayarını Word'un panosuna atıyor Erselin. Word'un panosu açıksa. Direkt atıyor yani. Direkt atıyor. Sen Word'un bunu yapmak için Word'un açık olacak. Word'un de panosu açık olacak. Panoyu nereden açtık? Bakın şurada. Giriş sekmesinde pano. Biçim boyacısının altında. Bir kapatalım bunu. Tabloyu tablo, tablo. aynısını yapıyor mu? Tablo veya grafikse de aynısını alır mı? İlla bir düz yazım olması lazım. Yo alır. Hemen bakalım alıyor mu almıyor mu? Mesela bir bir satır kaç neyka? Tablo yazalım. Bir şeyler gelir mutlaka. Bir tabloya bakalım. Bakalım tablolu bir şey gelir mi acaba karşımıza? Yani alır. O konuda emin olabilirsiniz. Tamam mı? Her şey alıyor. Çok işinizi kolaylaştıracak bir şey arkadaşlar. Şimdi bugün ne yaptık? Stop share. Bugün ne yaptık? Bugün. Başlık düzeylerimizi pekiştirdik. İçindekiler tablosu oluşturmak için kesme koymayı öğrendik. Akabinde neyi öğrendik? Biçim boyacısını kullanmayı öğrendik. Bunlar bizim için önemli. Biçim boyacısı özellikle. Ve ofisin panosunu kullanmayı öğrendik. Sorumuz var mı? Hocam bana e, yazım denetlemeyi e, hatırlatın, hatırlatın demiştim. Mi? Tamam şimdi hemen hatırlattın sen. Şimdi Emine'nin metni üzerinden bakalım. Metni görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? Dur hemen açayım ben. Şimdi arkadaşlar siz metninizde bir şeyi çok yazıyorsunuz. Mesela ben i̇bn Arabi'yi çok yazıyorum. Ben İbn Arabi yazdım ama onu İbn Arabi'ye çevirdi. Mesela Kayseri, ben Davut Kayseri'nin Kayseri'sini çok yazıyorum ama Kayseri yazdığım anda bunu buna çevirdi. Bu benim için tehlikeli bir durum ama ben Kayseri'yi hiç yazmayacaktım tezimde. Kayseri şehrinden hiç bahsetmeyecektim. O yüzden Kayseri'yi otomatik yapsın dedim. Mesela başka ben neyi çok kullanıyordum? Fusul çok kullanıyordum. Ben Fusul yazdığımda ben... E, şuraları düzenlemiyorum şapkadır apostroftur bunları koymuyorum ben düz bir fususul ikyam yazıyorum bakın hiçbir şey koymuyorum görüyor musunuz ama boşluk tuşuna bastığım anda o bunu bu hale getiriyor bunu biz nereden sağlıyoruz arkadaşlar dosyaya geliyoruz dosyamızda seçeneklere geliyoruz bazen bilgisayarın hafızasında bir şey tanımlarsınız o artık onu o şekilde sürdürür buradan yazım denetlemeye geliyoruz otomatik düzeltme seçeneklerine geliyoruz. Ve bir şeyi ben yazdığımda onu değiştirmesini hangisini istiyorsan mesela sen Molla Fenari'yi çok yazıyorsun. Molla Fenari. Molla Fenari'nin her seferinde M'sini büyük yazmak istemiyorsun. Şapka koymak istemiyorsun. Bunu bir defaya mahsus buraya kaydediyorsun. Ekle diyorsun. Mesela bakın burada benim eklediklerim var. Biraz önce mesela Mevlana'yı işte şapkalı yaz diye eklemişim çok yazdığım kelimeleri. Bu bilgisayarın kendi yazdıkları da var. Bunlar benim yazdıklarım değil. Bilgisayarın kendi kaydettikleri. Bakalım mesela benim ekledi. Suret kelimesini ben çok kullanıyordum. Onu şapkalı yap demiştim. Yani kontrol haçla daha sonra değiştir demiyorum. Yazarken direkt ben bunu değiştirdim. Mesela teftazaneyi çok yazıyordum. Bunu teftazane diye yazmasını. Bunları ekledim. Şimdi molla fenariye ekle dedim. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ben şimdi alta ya da yana neyse molla fenari yazdığım anda... Boşla bastığım anda onu otomatik olarak düzeltiyor. Bu sizin, mesela Kur'an-ı Kerim sanıyorum ben onu e, kaydetmiştim. Kur'an-ı Kerim diye bakın yazdım. Boşluk tuşuna bastığım anda kendisi düzelttiği. Bu da çok işimizi kolaylaştıran, kolaylaştıran bir metot arkadaşlar. Oldu mu? Hocam, mi? Efendim? Dediğimiz kadar kelime ekleyebiliyor muyuz? İstediğiniz kadar kelime ekleyebilirsiniz. Ama dikkatli olun. Bakın ben mesela Kayseri kelimesini ekledim. Dediğim gibi Davut Kayseri'nin Kayseri isası. Bu Ama bunu direkt Kayseri olarak yazıyor. Ha ben bunu kurtar. Ben artık Kayseri ile uğraşmıyorum. Tezi bitirdim. Bunun normal Kayseri olmasını istiyorum. Geliyorum. Seçenekler. Yazım denetleme. Otomatik düzeltme seçenekleri. Şuradan bir Kayseri'yi bulayım. Gelir zaten ben ilk tıkladığımda. Kayseri. Bakın buna tıklıyorum ve bunu sil diyorum. Artık Kayseri'yi Kayseri olarak yazmana gerek kalmadı diyorum. Tamam diyorum, tamam diyorum. Bakalım Kayseri yazdım, bastım, bakın düzeltmedi bu sefer. Tamam mı? Hocam Seni ben de... bunu e, yaptım daha önceden. E, ama direkt Enter tuşuna basınca ancak düzeltiyordu. Yani ha. boşluk tuşuyla düzeltmiyordu. Vardır bir ayarı. Yani buradan yani acıbıyorken yani. mi bir, neyi yanlış yapmış olabilirsiniz? Bir bakalım yazım denetleme, otomatik düzeltme seçenekleri. Medni yazarken değiştir. He, ama acaba seçim değil. Yani enter'la alakası yoktur. Bir şey diyemiyorum. Yani sorunu o an bir daha görmek lazım. Yani hmm. bir şey mutlaka hatalı olmuştur. Öyle söyleyeyim. Anladım. Tamam hocam. Mesela bakın burada sadece bu bilgisayarın kendi tanım tanımladıkları ama siz başka özel durumlar da buradan eklemek isteyebilirsiniz. Mesela aşağıdakilerden sonra büyük harfe çevirme diyor. Mesela e, böyle bir kısaltma kullandıktan sonra çevirmesini istemiyorsun. Sen mesela diyelim ki ben ve benzeri'den sonra büyük harf ki onu zaten eklemiş. Ne bileyim bir şey adı geçen eser acaba burada var mı? A, G, E nokta yazdıktan sonra bu A, artı kullanmıyoruz ama yani kullandığımı varsayım. A, G'den sonra büyük harfe çevirme deyip ekle dersen bunu da hafızasını alır ve bir daha bunu yapmaz. İlk harfler mesela. Burada zaten göstermiş. Bazen biz hani yazarken shift'le harfi büyütürüz. İkinci harfte de elimiz shift'te basılı kalır. Onu da büyütmüş olur kazara. Onu otomatik kendisi düzelti veriyor. Böyle düzeltme seçeneklerimiz de var arkadaşlar. Hocam, ıı, e, de mesela hani yanlış yazımlar kırmızı olarak görünüyor ya. O evet. zaman da mesela yazım denetimi açtığımız zaman sözlüğe ekle var. Sözlüğe eklediğimizde buraya mı eklenmiş oluyor acaba? Ee, muhtemelen oraya eklenmiştir. Ben ne yapıyorum? Ben direkt o kırmızıları kapattım. Gözümü çok rahatsız ediyor. Farkındaysınız benim bilgisayarımda hiç birinizin metninde kırmızı ve mavi altı çizili yoktu. Hocam onu nereden kapatıyoruz acaba? Ee, onu nereden kapatıyoruz? Otomatik düzeltme seçeneklerine bakalım bir. Otomatik düzelt. Ee, metni yazarken acaba onu ben nereden kapatmıştım? Otomatik otomatik düzelt. Tekrar aynı yere mi geldim? Yazarken otomatik biçimlendir. Bak şimdi bu soruyu şöyle ben de hatırlamıyorum. Hemen Google'a soralım nasıl olduğuna bakalım. Beraber soralım. Bir dakika. Şimdi Görünümden şimdi... herhalde yapılıyordu hocam. Yok yazım denetlemeden olması lazım. Bir bakalım hemen. Share, Şu an görebiliyor musunuz benim açtığım yeri? Hayır hocam. Görünmüyor mu? Bir dakika tekrar geleyim. Share, screen, share. Şu an görünüyor. Şimdi neyi sorumuz bizim? Ee, otomatik denetlemenin iptali diyelim. Otomatik. Pardon yazamadım. Word'de Doğru soruları sormaya çalışalım. Otomatik düzeltme iptal yazalım. Bakın. Word otomatik düzeltme iptal. Yazım denetleme. Word'ü kendinize gözden geçir. Dil adımından sonra denetleme dilini ayarlayıp tıklayın deyip burada bakın yapma. Gözden geçir dil diyor. Burada varmış. Ama buradan yapılacak galiba. Bir çözüm size uygun olmayabilir. Mesela şu Microsoft'un kendi sitesinden bakalım. Yazım denetleme, otomatik denetlemenin iptali. Bir daha bakalım, niçin olmadı biraz önce? E, dosya, yazım denetleme, seçenekler, otomatik düzenlemenin iptali. Ee, burada değil mi acaba? Efendim, yok. Şuradan bakın. Word içinde yazımı ve dilgisini dil düzeltirken yazarken yazımı denetle. Bakın, ben de bu tikli değil. İşaretlersem bende de de gelecek. Ben burayı kapattım. Nereden yazım denetleme Word içinde yazımı ve dil bilgisini düzeltirken şurayı kapatırsanız eğer sizde de o kırmızı ve mavi çizgiler çıkmaz. Tamam. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Biliyorum çok yorduk sizi. Çok teşekkür ederim. Tamam. Benim tezimde e, nitel bir araştırma. Öğrencilerin aylık kazancı var. Dolayısıyla yanına büyük harfle TL yazmam gerekiyor. Tek tek onları büyük harf, küçük harf düzeltmek istemedim. Bul değiştir şeklinde TL'yi hepsini e, TL yazdım ama bu sefer Başka kelimelerin içinde de TL yan yana geldiği zaman onlar büyük harf'e dönüştü. Ama tek tek de düzeltmek istemiyorum. Bunlarla ilgili yapabileceğim daha kolay bir yöntem var mı? Hemeniz neydi? Berin hocam. Bey? Be Berin. Berin. Berin. Berin. Hı -hı. Peki şöyle mi mesela diyelim ki 500 boşluk TL mi yazacaksın? Evet 500 boşluk TL. Hı -hı. Normalde bunun dediğim gibi özel, şimdi bir şuradan tekrar için. Özel e, karakterlerle yapım şekli var. Daha iyi bilen bir hocaya bunu sorarsan sana cevap verir. Hı hı. Ama ben olsam şöyle yapardım. Hı hı. Şimdi sen TL'den önce boşluk bırakıyorsun ya. Bir dakika hı hı. şurayı bir kapatayım. Bir de sen mesela atel kelimesi yazmışsın. Atel. Ya da otel olsun. Hadi. Hı hı. Otel. E, Burada yok olmaz o zaman. Otlu yazalım. Hı hı. <gülüyor> Buradaki TL'nin e, küçük olmasın. E, küçük olması gerekiyor, hı hı. değil mi? Hı hı. Tamam. Şimdi şöyle yapabilirsin, Beyrencim. Ben olsam bir deneyelim. Şimdi şuradaki TL'yi de küçük yazayım ben. Bunu bakalım büyütecek mi? 30 ve 500 TL arasındaki şeye bir bakalım. Kontrol H diyorum. Ben şöyle yapardım. Aranan değeri boşluk tuşuna basıp TL ye yazardım. Hı hı. Yeni değere de yeni boşluğa basıp büyük TL yazardım. Hı hı. Bakalım şimdi ne olacak? Bak mü? sadece 500 TL'ye değişecek. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Bu arada ben gruba yeni katıldım. Teşekkür ederim elinize, emeğinize, ağzınıza sağlık. Eğer arkadaşlar WhatsApp grubuna da alırlarsa daha çok iletişim halinde oluruz diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim sağ olun ederim. hocam. Kayıt olduğunuz adrese Hümeyra Hoca'ya mail atıp numaranızı söylerseniz o size ekler. Sağ, ol, sağ olun hocam emeğinize sağlık. Estağfurullah. Başka soracağımız bir şey var mıdır? Bir şey sorabilir miyim ben de? Evet. Başlığın yanına metin çektiğimiz zaman başlığın biçimlendirilmesini aynen metne de e, yansıtıyor ya onu nasıl engelleyebiliriz? Başlığın yanına metin çekmemen gerekiyor. Niye çekmek istiyorsun bunu? E, bazen mesela yan başlık ya da onu başlıktan e, kaldırmak istiyorum. Yani italik yazmak istiyorum. Sadece o şekilde kalsın metinde yanında dursun istiyorum. Yani biçimlendirdiğimiz bir metnin e, altına tekrar metin çektiğimizde ya da yanına aynı şeyi e, biçimi Boyamamasını nasıl sağlarız? Şöyle aslında bu dediğin şey e, doğru değil bence. Yani neden? Çünkü ben bu burada başlığım var. Başlığın yanına ben bir şey eklediğimde içindekilerimde bunun görünmesine sebep olurum. Ama sen bir sebepten bunu istiyorsan nasıl yapalım bir bakalım. Hı hı. Ben bunu seçtim. Girişe geldim. içimlendirme temizli desem izin vermiyor. Peki sadece ona normal desem gene izin vermiyor. Başlık düzeyi buna engel olur ki. Bakalım peki başka ne yapabilirim? Paragraftan bir deneyim olabilecek mi? Bak şimdi ismin neydi? Sümeyye hocam. Sümeyyeciğim. Ana hat düzeyi, düzey 4 göründüğü müddetçe buna hiçbir şey yapamazsın. Ana hat düzeyi var bunun. Yani başlığın yanına yazsın için bilgisayarını otomatik olarak düzey 4'te anımsıyor. Ama sanki bunun bir yöntemi var gibiydi. Bir dakika ben sanki öyle bir şey daha önce sanki diye hatırlıyorum. Yani güzel öyle düzeyini iptal etmem lazım. Normal desem kabul etmez. Şöyle bir de Google'a soralım. Bakalım Google bize ne söyleyecek. Ee, başlık düzeyi iptal etme desem. Acaba gelir mi? Pardon neyi açtım ben. Başlık. Google'ı görebiliyor musunuz şu an? Evet, evet. Bir bakalım. Doğru soruyu sorarsak bize getir Başlık. Word'de hem bölümdeki başlıklarını içeren bakalım bir desteği var burada. Yani şöyle bir şey diyor. Bunu bir tek tek uygulamak lazım. Ben bir buna bakayım. Tamam mı? Tamam, hocam. Ee, sen de bir bak. Burada doğru soruyu sorarak bir de sen öğrenmeyi dene. Ona Hı. göre bulabilirsek buluruz. Tamam mı? Tam e, Aynı şey bende de oldu. Altı başlık olarak mesela zaruriyat, haciyat diye ayıracaktım. E, i̇ki nokta üst üste koydum. Hani başlığın yanına, açıklamasının yanına yazdığım zaman hepsinin 1.25 şeklinde girintili olarak yazdı. Hani bir paragraf düzeninde olmadı. Mecburen artık iki noktayı iptal edip normal bir başlık görünümüne çevirmek zorunda kaldım. Doğrudur. Doğrudur. Olabilir. Bu da senin için bir yöntem. Olabilir. E, arkadaşlar şarjım çok azaldı. Şarj aleti diğer odada. E, i̇sterseniz dersi burada sonlandıralım. Olur mu? Sorularımız tamam. kaldı. Haftaya devam edelim. Ben size haftaya kadar ne yapacağınızla ilgili bir yönergeyi WhatsApp'tan göndereceğim. Tamam Teşekkür Peki. ederiz hocam. Peki. Hadi bakayım Allah'a emanet olun. Allah tamam, sağ olun hocam. Kolay gelsin. Teşekkür.